Ekim 2020 Antalya Elmalıdayız. Ee, yanımızda İsmail Acar. Elmalıda e, Mursal Mursal köyü Mursal köyündeyiz. Burada 5 dekar. Doğrudur. E, seramızda bu sene rekor damlama gübremizi kullandık. E, rekor damlama gübre ürünümüzü burada ne zaman kullandık? Durum neydi? Neler değişti? Bir kısaca özetleyelim İsmail abi. Ben rekor damlama gübrenizi 15 gün önce kullandım. Yani, e, Eylül ayının, ortası gibi. Eylül ayının ortası gibi. Aşağı yukarı tahmini 15 gün önce. Hı hı. Yani ağaçlarımdaki renk de bir açık yeşil böyle bir soluk bir durum vardı. Hı hı. Onlar düzeldi. Ee, ağacımın rengi çok çok değişti. Koyu bir yeşil bir renge büründü. Ee, Kaç gram kullandık onu da bir söyleyebilir miyiz uygulama olarak? Dönüme 100 gram. 100 gramı damlamadan, damlamadan verdik. verdik. Ee, baktım ki seranın içine girdiğimde ağacımın iştahı, rengi, her şeyi meyvenin rengi. Meyve irileştirme konusunda ne gördük? Ya irileştirmede bir tık daha benim meyvem çok tuttuğu için, aşırı meyve <gülüyor> olduğu için illaki ister istemez İkinci ağaç büyütemiyordu. Mı? Yapmadım şimdi an... yeni yapacağız. yapacağız. yapacağız. Şöyle meyveyi şuradan gösterelim mi? Aradan yani şunda bile mesela... olarak şöyle. Heh. Şu meyvelerimdeki irime bile ee, bu fidelerin e, seranın dikim tarihi ne zaman? Onu da söyleyelim. 23 Nisan. 23 Nisan'da e, dikilmiş bir seradayız. Yani bu şekilde görülüyor ee, ve hala ben burada bak ikinci üçüncü maçadan itibaren hala hı. domates alıyorum. Peki. Yani. Bitkinin canlılığı, yaprak rengi konusunda çok, tepe çok sürmesi. Çok mükemmel. Mesela hala tepe sürüyoruz ve ben bu bunları kestim. Kesilmiş hali. 20 yani. gün önce kesmeme rağmen yine hala Kalınlaşması uzatıyor. nasıl görüyorsunuz? Tepe kalınlaşmasını. Şu anda mükemmel. Mesela bu, şu kalınlığa hiçbir zaman için ulaşamıyorduk biz. Bu, ulaşamıyorduk. Bu ayda bu noktada. Şöyle mesela. gidelim biraz daha. ileri doğru. Bak Şöyle mesela göstere, göstere, göstere, kesmişim. Gelelim. Hemen sürekli... Sil o alabiliyoruz oralarda. Görülüyor. Bak hep kesmişim hemen aşağıdan, burlardan, her taraftan Hı -hı. aşırı derecede Şimdi mi? halcinizin size söylediği bir şey vardı. Renk <gülüyor> konusu. Evet. Şöyle şu rengi gösterelim. Halciniz bile fark etti. Doğru mu? Evet. Rengi yakalayamıyorduk mesela biz bu rengi. Şöyle. Yani rengi daha açık. Evet. Kızarmayla ilgili sorunu vardı. Şimdi öncelikle... Ağacın yaprak rengi, tepe sürgünü, tepe kalınlaşması, meyve yerleşmesi. Hepsinde de gözle görünen bir şekilde. 15 15 günde ben bu sonucu gördüm. Yani bir, bir sefer bir... kullanmayla gördüğüm sonuç. Bir sefer kullanmayla bu sonucu gördük. Ee, diğer baş tarafta Seran'ın değişik bir çeşit daha vardı. Evet, Bak, ee, Böyle gelin, gösterelim. Bu şekilde. Görünüyor. Gidelim ileri doğru. Yani seranın her yerinde aşağı yukarı aynı. Evet evet. Sonuç Hepsinde var. Şimdi de aynı. Hiçbir diğer yerinde farklı olmamak şartıyla aynı sonucu elde ettik 15 yani. günde görülen sonuç. Şu an seranın sonuna doğru geliyoruz. Yani burada şöyle bir hareket de var. Tepedeki tepe sürgünlerinde de hala tutumlar devam ediyor. Hala çiçek. Tabii ki aşağıda rezede çiçeklenme var yani. Sezon başında olsaydık mesela örneğin Heh. kullansaydık neler olurdu acaba? Yani şu andaki olanın herhalde 2-3 katı daha katı fazla. Olur. Şimdi 100 gram bazen az gelebiliyor. Evet. Ee, siz bunu 700 gramlık bir ambalajda aldınız. Doğru, doğru mu? Mı? Doğru. Burada dekara 100 gram çekme verdiniz. Verdim. Bugün 15-16. gün oluyor. Evet. Ee, bu sonuçları yaşıyoruz. Yani. Kaçıncı günden sonra görmeye başladık? Peki? Ben bunu etki. 5. Yani. gün gibi falan ağacın renginde 4. Dördüncü, dördüncü gün belletti zaten. Belletti. dördüncü 4. günde. Meyveler de belli etti. Evet. 15-16. gündeyiz. Sonuç bu. Ee, ve tavsiye eder miyiz acaba? Ben tavsiye değil kendim artık bu saatten sonra yenisini tekrar aldım. Aha, Şimdi evet. damlamadan yine kullanacağım. Hem üstten yaprak gübresi hem damlamadan. Ben çok memnunum. Çevreme, eşime, dostuma da herkese de öneriyorum. Hı hı. Şimdi e, siz daha önceki senelerde burada bizim taban ürünümüzü de kullandınız. Rekor gelişim evet. topraktan. E, Sereniz'a tabii ki çalışmış olduğunuz ziraatçı e, arkadaşlarımız geliyor. Başka bayiler geliyor. Onların yorumları nedir bu ile ilgili? Evet. Gözlemleri var mı size ben söyledikleri? Ben ge geçen yıl kullandım ta e, Hı -hı. taban gübrenizi. 2 yıldır mesela geçen yıl burada salatalık silor vardı komple. Hı -hı. Bu yıl domates var. Ben ne geçen yıl salatalığımda ne bu yıl domatesimde. kökle ilgili herhangi Hiç bir sıkıntı yaşamadım. Yani bu benim bu yıl çok herkes mesela çok sıkıntı yaşadı hastalıklardan Hı -hı. şundan bundan dolayı. Sezon zaten bu sene iyi geçmiyor. Hep sıkıntılı. Yani... Ben Allah'a şükür kökle ilgili ne salatalığımda ne bunda hiçbir Hiç sıkıntı yaşamadım. Peki... Yani gelen ziraatçı arkadaşlarımız başka bir hastalık için gelen kontrole gelen arkadaşlarımız da mesela saçaklarına baktığında hangi ayda geldiyse saçağını gazıp bakan bembeyaz sürekli çalışan saçak gördüler. Şimdi ee, rekor gübre rekor e, damlama gübresi. Evet. 100 gram bir ona oran öneriyoruz. Sonrasında devamında e, 15 gün 20 günde bir 50 gram şeklinde üreticilere kullanmalarını öneriyoruz. Beslemelerini yapacaklar normal tabandan verdikleri beslemeleri. E, 100 gramla bu iş oluyor mu? Sizin gördüğünüz? Oluyor. Oluyor. Çünkü e, üreticilerin bazılarında soru işaretleri oluşabiliyor. Nedir bu evet. acaba? 100 gramla ne yapabilir? Yani 5. günde bu değişimi siz gördünüz, gözlemlediniz. Şöyle biraz daha gösterelim mi? Ben abi. şunu da anlattım. Mesela Buyurun. konuştuğumuz toplantılarda arkadaşlarımıza diyorum Aha. ki 100 gram ve ikinci kullanacağım da 50 gram evet. olarak kullanacağım. Diyor. Ya olur mu öyle bir şey diyorlar. Yani olur ben mu diyorlar? Duyuyorum. Oluyor muymuş? Demek ki oluyormuş dedim. Yani buraya gel gören. Şu sıraları da şöyle, şu töpeği de gösterelim. Yani şimdi... Burada aslında üretici arkadaşlarımızı da çok fazla e, yargılamamak lazım. Şu yüzden yeni nesil, yeni teknolojik ürünler de çok evet. fazla değil de yani toprağın ihtiyacı olan bazı şeyleri toprağa çalıştırarak, bitkiye aldırma konusunda destekleyerek e, yapılan bu tip ürünlerde 100 gram yeterli geliyor. Bunu e, standart bir ürün, standart bir şeyle karıştırmasınlar. Besleme ürünleri ayrı bir gruptur. Tabii, bu tabii. ayrı bir gruptur. E, sizin de gözlemlediğiniz, gördüğünüz 100 gramla yetiyor. Ee, keşke sezon başından, başlangıçtan evet, gelmiş başlangıçtan olsaydık. Burada belki verim ben anlamında <gülüyor> iki doğru. katına mutlaka ulaşacaktık. Tavsiye <gülüyor> eder misiniz? Buradan ben, seracılara ben, öncelikle ben, e, rekor, damlama rekor damlama gübresini. Rekor damlama gübresini, özellikle de rekor yaprak gübresini. ikisini Hı -hı. aynı anda eğer kullanırlarsa müthiş sonuçlar alacaklarından ben eminim. Ee, biz size teşekkür ediyoruz. Seranızı gezdirdiniz. Mesela Buradan... şuraya bak ben bu <gülüyor> Tabii, şu tepeyi gösterelim. Heh. Bunların yani, hep tepesi vurulmuş kesilmiş yani bu vurulmuş halde. hali ne hale geldi tekrar ve şimdi, şu anda Ekim ayındayız yani düşün şimdi şöyle şunu da ekleyelim siz de belirttiğiniz gibi e, rekor gübre yaprak gübresi ürünümüz de var o ürün bu serada da kullanıldı ama burada e, stres anlamında Hava sıcaklıkları şu dönemde mesela evet, 10 derece 10 fark derece ediyor. Bu da bitkilerde bir Herkes güvenle alıp kullanabilir. Gerçekten çok güzel bir ürün. Çok faydalı bir ürün. Ben aldım, kullandım. Geçen yıl taban gübresini, bu yıl damlamadan. E, ha, geç kaldığımı düşünüyorum. Ben geç kaldım. Keşke daha önceden kullansaydım diyorum. Geç kalsanız diyorum. bile ürün zaten sizi yetiştirdi. Evet, son bir... zamanda kötü olacak o ürünüm. Bana en azından iyi bir ürün olarak. Bir ürün olarak arttırdı. Bana öyle bir fayda sağladı. Biz e, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Buradan ediyorum. Sağ olun. Öncelikle Antalya'ya, Türkiye'deki bütün seracılara, evet. meyve üreticilerine, herkese öneriyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ben de teşekkür Antalya'da ederim. Antalya'ya evet, diyorlar. ürününüzün arkasında durduğunuz için, ilgilendiğiniz her için, zaman. gelip kontrollerini yaptığınız için. Her, ben zaman, de teşekkür her ederim. zaman burada Sağ çektiğimiz videoları şu amaçla çekiyoruz. İnsanlara e, bazı yeni yapılan uygulamaları... Çiftçilerin kendine has bulduğu bazı yöntemleri, evet. kendimizle ilgili olan ürünlerimizin tanıtımını yerinde gösterebilmek amaçlı yapıyoruz. İnşallah faydalanırlar. Onlar da sizin yaşadığınız sonucu yaşarlar. İnşallah yani herkes güvenle kullanabilir. Ben bu konuda eminim. Ha Bu yıl ben geç kullandım. Artık önümüzdeki yıl sezon başından itibaren daha düzenli bir şekilde devam edelim. edeceksiniz. Kullanmaya. Teşekkür ederiz. Herkese selamlarımızı yollayın. Sağ olun. Kolay gelsin. Size.